Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün karşımızda Ankara'dan Özgür Ekşi var ve gündemimiz çok yoğun. Malum dün e, Türkiye'nin F-16 konusundaki adımları aynı kongreye tabi dosyanın bir tarafında da Yunanlılara F-35, bize F-16 Yunanlılara F-35 konusu var. Bugün Özgür Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi'nin toplantısına katıldı ve Sadece toplantıya katılmakta da kalmadın, değil mi? Özgür biraz da böyle bir kaynaklarına sordun. F16 konusundaki çok önemli sorular var. Türkiye F16 onayında herhangi bir şekilde NATO'nun bir dâle olacak mı? Buna bakacağız. İngiltere ziyareti var, milli savunma bakanı Akar'ın. fakat dışişleri bakanı da Amerika Birleşik Devletleri'nde bayağı böyle bir gündemimiz, diplomasi açısından yoğun. Diplomasi e, açısından da bizim savunma projelerine bakarken aradan da sürpriz gelişmeler var. Özgür Selam. Selamlar Tolga. Ankara'dan selamlar. Ankara çok heyecanlı. E, zannediyorum Londra çok heyecanlı bu aralar. Muhtemelen Atina'da heyecanlıdır. Bir de Washington çok heyecanlı. Şimdi her şey çok iç içe girmiş durumda. E, zaman zaman durup şöyle bir düşünmemiz lazım. Ne olmuştu? Şimdi ne oldu? Ne bekleniyor diye. Daha önce e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Londra'ya gitmişti. Aynı zamanda e, Milli e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Çavuş da Washington'a gitmişti. Bu ikinci defa aynı zamanda aynı yerlere gitme. Yani oldu. biri İngiltere'de, biri Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu arada... Beraber, bu, koordinasyon beraber. içinde. Tabii ki, tabii ki koordinasyon. Evet. Bu arada da Ankara'da Büyükelçi, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin de açıklamaları var. Şimdi... Evet, Büyükelçi Andrew Büyükelçi'nin açıklamaları da yani Jeffrey Flake'in açıklamaları da aslında bir önceki Büyükelçi hiç basın toplantısı yapmamıştı. Bu defa dar kapsamlı ilk defa on the record konuşma yaptı. Bu da aslında ilişkilerin düzelmeye, kamuoyuna Büyükelçi'nin çıkması anlamında bir gösterge. Şimdi bir önceki gidişte büyük elçi, Çavuşoğlu Amerika'ya gittiği zaman, Senato'dan, Senato'da şey karar alınıyordu. E, kongre'nin almış olduğu, e, işte Yunanistan'a, e, Yunan havasahasına girerseniz deniz mili 12 mil olur, şöyle bu olur. Bir sürü şeyler vardı. Bunların kararı siliniyordu. Çavuşoğlu gittikten sonra o kararlar silindi. Tam o sırada gitti. Yani o sırada da, e, çok özür dilerim. Lafını bölüyorum ben. Daha iyi anlatmak üzere. Lütfen. Ee, bizim... F-16'lar verilirken şöyle bir iddia vardı. Yunan hava sahası 12 mil'e çıkar. Türkiye uçaklarını Ege'ye aldığı F-16'ları çıkartamaz. Tabiri caizse Suriye bur sınırından burnunu çıkartamaz gibi şeyler vardı. Bunlar çıkartıldı bilgisini verdi. Doğru. Orada bir wordingle bir şey söyleyelim. Aslında 12 mil demiyordu. Onu şey olarak söyleyeyim. Diyordu ki Yunanistan'ın e, i̇ddia etti, savunduğu e, Kara sularında e, Türk e, uçakları uçamaz diyordu. Bu zimni olarak, üstü kapalı olarak Amerika'nın Yunan e, tarafında durduğu anlamına geliyordu. 12 mil diye bir kayıt yoktu, yani bir rakam yoktu ortada ama e, tamamıyla Yunanistan'ın ne diyorsa onu desteklemesiyle o anlama geliyordu sonuç olarak evet. ve o zaman akarda biz bunu kabul etmeyiz demişti bunun arkasından e, Çavuşoğlu Amerika'ya gitti senato'da bu karar bu karardan NDAA dediğimiz e, ulusal savunma tasarısı yasa tasarısının içinden bu e, satırlar silindi o sırada akarda İngiltere'ye gitti, Londra'ya gitti ve biz gene seninle bir yayın yaptık. O yayında ben sana dedim ki Türkiye Londra'ya F-16'yı biz alsak da almasak da Eurofighter almaya niyetliyiz dedi. Biz en son bu konuda bunu konuşmuştuk. Sonra bir ekleme yapalım. Bir kaynağım bana dedi ki aslında biz bu arada MMU'nun motoru içinde bir görüşme yaptık. Asıl konu buydu. Asıl yani kafalardaki tekrardan şey. parantez açarak seni böleceğim. Hep izleyicilerimize ne bunları Lütfen. Lütfen. anlatmamız lazım. Ee, İzleyiciler sonra... genelde biliyorum. Sana biraz kızıyorlar niye bölüyorsun diye. Oysa ben gayet mutluyum. Daha iyi açıklamamızı sen sağlamış oluyorsun. Konuşma bölücüyüm ben. <gülüyor> Konuşma <gülüyor> bölücüyüm <gülüyor> ee, tamam. Eurofighter derken işin asıl kısmının milli muhareb uçak için bir motor ihtiyacımız var. Bu arada da şunu söyleyelim. Ee, geçen hafta TUSAŞ'ta e, gördük uçağı gözümüzde ilk uçak uçak 2023 uç, e, sonunda temel bir uçak olacak. 2025'te General Electric'in yine temel uçakta olduğu gibi ama 4.5. nesil General Electric'in F-110 motorları bizim F-16'larda da var bunlarla uçacak. Türkiye'nin hedefi bu F-110 motorlu uçaklardan 40 adet 2 filo yapabilmek sonrasında işte 2030 sonrasında 5. nesle gidecek çünkü F100 motorla 5. nesil yakalayamıyorsunuz. Yani Doğru. su 57 gibi oluyorsunuz. Bu izi bırakmak için, bırakmamak için havada yeni nesil stealth özelliklere sahip motor ihtiyacınız var. Bunun için de teknolojiyi İngiltere'den almak istiyoruz. İşte en önemli konu, hani alabilir miyiz diye diyelim. Almak istiyoruz ama İngiltere'de verecek mi bakalım? Asıl Türkiye Eurofighter'dan önce bunu bir şekilde gündeme getirip bunun görüşmelerini gerçekleşiyor. Şimdi ben e, Amerikan Büyükelçisi'nin yaklaşımlarına e, değinmek istiyorum. Ben de haberimde aynı şekilde söyledim ama galiba muhtemelen senin sorun tahminimce bu. Amerika Türkiye'nin karşısında F-16 kararını onaylarım ama sen de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onayla diyor mu Amerika? Demiyormuş gibi yapıyor bu Çok güzel oldu. Büyükelçi yok ya öyle bir şey yok diyor ama sen de demiyormuş gibi yapıyor diyorsun. Ben şimdi bir diplomasi toplantısından çıkınca böyle oldu biraz. Şöyle, diyor ki biz Biden yönetimi e, hatta Antony Blinken dün de bahsetti diyor. E, biz bizim için böyle bir bağlantı yoktur. Yani e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesiyle Türkiye'nin F-16 tedarik etmesi ve 79 adet F-16 modernizasyon kiti alması arasında yönetim açısından bir e, bağlantı yoktur diyor. Ama velakin bu kararı alacak olan kongre üyeleri ki bunlar da aynı yönetimin üyeleri, aynı yönetimin, aynı partinin insanları, bunlar için çok fazla var diyor. Şimdi biz söylemiyoruz ama karara onay verecek olanlar için böyle bir bağlantı kafalarda var diyor. O yüzden dedim söylemiyormuş gibi yapıyor, değilmiş gibi yapıyor diye söylememin nedeni bu. Şimdi tabii Büyükelçi e, malum bu Türkiye'ye F-16 satışını engellemek isteyen e, kişilerin başında da menendez geliyor. Artık bizim kamuoyu e, menendezi evet, gayet... Çok yakından tanıyor. Kendisi Yunan yaklaşımına, Yunan lobisinin tabiri caizse herhalde hamiliğini üstlenmiş durumda. büyükelçide demiş ki, bugünkü toplantıda, kendisi zamanında Bob Menendez'de çalışmış. Kendisinin dile getirdiği ciddi endişeleri var ancak bunun İsveç ve Finlandiya ile alakası yok. Fakat şunu söyleyeyim, bu sözler Büyükelçi'den okuyorum şu an ifadelerini. Şunu söyleyeyim ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması için evrensel bir arzu var. Bu kongrede de böyle. Yani <gülüyor> bir böyle e, laf buraya doğru gidiyor anladığım i̇şte, kadarıyla. Hani ben de, ben demedim elim dedi, ben yapmadım, kedim yaptı. Hani sonuçta diyor ki F-16'yı alacaksınız. Ben demiyorum ama bizimkiler, bizim arkadaşlar, bizim kongre üyeleri diyor ki F-16 almak istiyorsan bu işe izin vermeyiz. Buradaki ee, bakış bence bu. Bakış bu. Peki sence Amerika satacak mı F16'ları Türkiye'ye? O. Aa, bence satacak. Aa, bayağı şimdi, bir durdun ama bak bu cevabı. Bence. Durdum. Durdum <gülüyor> çünkü şimdi İsveç ve Finlandiya ile olan sürecin nasıl ilerleyeceğini tahmin etmeyi o, o şu anda benim tahminlerimin ötesinde bir şey. Ben burada Krystal şimdi... bugün Ankara'da çalışmıyor. Tamam. <gülüyor> çekmiyor, küre çekmiyor. Hayır, kapıları biz zorlaya zorlaya o kapıyı da açarız diye düşünüyorum. Burada hep bazı konularda temel tercihler gündeme geliyor. Sen F16'yı Türkiye'ye satmazsan Amerika'nın Amerika'nın ulusal çıkarlarına aykırı bir işlem yapmış olacaksın. Amerika açısından konuşuyorum. Niçin Türkiye Rusya ile çok yakın ilişkiler götürüyor olsa bile aynı zamanda NATO'nun da çok önemli bir noktasındaki çok önemli bir e, müttefiği ve buranın çok zayıflamasını da istemezsin. Bu birincisi stratejik bir açıklama. İkinci bir açıklama. Eğer Türkiye İngiltere'den Eurofighter alacaksa bir para bir yere gidecekse o para... Niçin Amerika'ya gitmiyor da İngiltere'ye gidiyor diye oradakilerin soracağı ikinci soru. Üçüncü soru. Madem ki Türkiye NATO'nun içinde ve madem ki biz kalmasından yarar görüyoruz. Şimdi artık hepimiz biliyoruz bu özellikle millileşme konularını da çok yakından tanır olduk hepimiz. Yurt dışından bir uçak aldığın zaman böyle bir sistem aldığın zaman yurt dışına belli bir bağımlılık da taahhüt etmiş oluyorsun. Biz Türkiye ile bağları bir kez daha kopartacağız mı? Koparacak mıyız? Yani F-35 ile koparmıştık. Bir de F-16 ile koparı, koparırsak. Bundan sonrasında ne olur? Ben hep sorduğum bir soru var. E, Amerika'da çok konuşulan şeyler. Işte Türkiye acaba NATO'nun içinde olmasa olur mu olmaz mı? Türkiye'nin NATO içinde olmamasının e, şeyi e, sonucu getirdiği yük Amerika için nedir? İçerideyken çok rahatsın ya da uğraşıyorsun diye canın sıkılıyor diye dert ediyorsun. Türkiye'nin karşında olmasının sonucunu hiç düşündün mü diye sormak gerekiyor. Bütün bunların üçünü bir yere getirdiğimiz zaman e, şu anda bir de gördüğüm kadarıyla İsveç'te biraz böyle psikolojik açıdan e, hiç... Hazırlıklı olmadıkları bir reddediş var, reddedilişle karşılaşma var. Ve bu yüzden öfkeler, işte okuyorsunuzdur, psikoloji hocası öğrencisine sen Türkiye'ye girmiyorsa ben de seni derse almıyorum demiş. Yok bir firma köfteleri artık vermeyeceğiz demiş. Böyle e, ergen tavırlarıyla bazı tepkiler var. Bu orada ne kadar çok korku yaşandığını ama hem de kendi yapmaları gereken ödevleri yapmayıp hep yükü Türkiye'ye baskıyla kabul ettirmeye çalıştıklarını gösteriyor. Aslında sorduğun sorunun cevabını verirken Türkiye İsveç'in Finlandiya'yı konuşmuyoruz artık İsveç'in NATO'ya girmesine karşı değil Türkiye İsveç'in ödevlerini yerine getirmeden baskı yapıp NATO'ya girmesine karşı Türkiye'nin Burada F-16'yı ben iki yıl daha bekletirim. Sen daha iki yıl Rusya'yı bekleyebilir misin? Kozuyla, yaklaşımıyla yaklaşacağını. Ve İsveç'in işte onu da vermem, bunu da yapmam. Üç tanesini verdim, beş tanesini vermem. Ee, şunu da yapmayayım ee, yaklaşımından bir yerden sonra artık vazgeçeceğini. Ve o yüzden hani biraz evvel sordun ya bir durdun. Aklımdan bunlar da geçti. Ee, ondan sonra tamam Türkiye'nin dediklerini yapalım ve NATO'ya girelim e o zaman Türkiye'de F-16'yı alsın aşamasına gelince aşama aşama düşündüm. Şimdi tabii ben bununla ilgili aklıma gelen bir başka önemli bir konu da yine Milli Muharip'te acaba çünkü Amerika 20 milyar dolarlık bir paket çıkardı. Tamam bizim 40 yeni F-16 var blok 70 79 adet uçağın modernizasyonu 900 adet hava hava füzesi 800 adet hassas mühimmat var herhalde bir küsür milyar dolar tutar diye tahmin ediyorum. Yunanların da 20 artı 20, 40 F-35'i, onlara beşinci nesil, bize dördün, dört buçukuncu nesil. İkisinin toplamı 20 milyar değil mi? Bizim milli muharipler için alınması planlanan 80 adet motor bu e, şeyin içinde yok diye anladım ben. Sen de anladın. Şimdi şöyle bir durum var, bence de ben de aynı şekilde anlıyorum. Bunu nereden çıkartıyoruz? 80 adet e, motorun TİD'e de lisansıyla üretilmesine ilişkin talep anladığımız kadarıyla Aralık ayının sonunda Ocak ayının başında Amerika'ya ulaşmış durumda Oysa Türkiye'nin e, 40 adet motor şey 40 adet uçak ve 79 adet uçak modernizasyon kiti talebi tarihler yanlış hatırlıyor olmayayım söylüyor olmayayım ama Aralık, Ekim 2021'de bir buçuk yıl önce yaklaşık. Aralık değil. Galiba o Ekim ayı gibi Amerika resmi açıkladığı Temmuz'da e, arkasından Türkiye... Çok önemli değil. Yani, yani karıştırmıyorum o yıllık izleyicilerin aklını. Tabii tabii. Bir buçuk yıllık bir talep daha yeni geliyor kongreye. Yeni getiriyorlar. Ve, ve ama evet. Yani ikisini aynı zamanda konuşuyor olmamız akıl karıştırmasın. Bu paketin içinde zaten talep içinde yani 40 adet uçak dediğiniz zaman 79 adet Modernizasyon kiti dediğiniz zaman zaten 40 adet uçağın içinde uyduruyorum dört tane de ek e, yedek motor vardır dörttür beştir değişir e, şeyine göre ama toplam kırktır kırk beştir motor talebi zaten o paketin içinde talep paketinin içinde zaten vardır. Ama yeni yani muharebin değil şimdi karışmasın ha, o evet. F-16'ın F-16 evet. için 40 uçak 79 modernizasyon kiti talebinin içinde mutlaka bilmiyorum ama mutlaka 40 tane 45 tane motor talebi zaten vardır. O hani e, şeydeki sessiz sinemada vardır ya o cepte. Onun dışında bir şeyi konuşuyoruz. Bu MMU için 80 tane. Niçin 80 tane? E çünkü 40 uçak yapacaksan en azından yedeksiz veya bir süre yedeksiz konuşacaksan, var olanları yedek kullanacaksan 80 taneden çift motor 40 tane uçak ediyor. Tamamdır. Şimdi e, matematik bunu diyor. Matematik bunu diyor. Bunun içinde değil. Bunların içinde herhalde yine Amerika-Türkiye ilişkileri. Nereye doğru gideceğiz? Biz daha çok video çekeriz bu konuyla ilgili. F-16 meselesinden görünen e, yorumun artık izleyicilerimiz yapsın. İkinci aşamaya geliyorum ben. İşte malum kamuoyunun vay Rafala uçaklarını Yunanistan aldı. Biz de Eurofighter'a yazılıyoruz. Trench 1 2025'te İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri emekli edecek ilk versiyonlarını Eurofighter e, satmak için yer arıyorlar. Türkiye olabilir mi bu? Eurofighter mı alıyoruz? Galiba biraz biz gelin güvey oluyoruz bu hikayede ama bu iş aslında bizim Türk Hava Kuvvetleri'nin çok da ön planda gündeminde değilmiş gibi anlıyorum ben bu yaklaşımlardan. Yani Bakan Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı'nın İngiltere'ye, yani herhalde son bir yıl içerisinde bu üçüncü veya dördüncü karşılıklı ziyaret diye tahmin ediyorum. Biraz bir, bir Saha Expo'nun etkinliğine gelmişti Kasım ayında. Geriye doğru sayalım. Evet, sayalım evet, evet, evet, evet. Yeni Kasım ayında Saha Expo, Ekim gibi yayını yaptığımız zaman Londra Londra ziyareti Londra evet. vardı. Ondan öncesinde de... Şubat'ta, bir, Mart e, gibi bir kere daha... Bir altan öncesinde kararız. bir tane daha sıcak. Evet. Aynen. Hatta e, Queen Elizabeth II, e, uçak gemisinin incelemeleri falan oldu orada. Bayağı böyle bir bir de gemi mi alıyoruz falan gibi. Peki Hı -hı. dün de çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Biz tabii Eurofighter var. Oh, sar. Ee, c 30 j nakliye uçakları ki bunların yaşları 15-20 arasında çok genç. İngiltere ilginç bir kararlar alıyor. Bir adımlar atıyorlar ama çok çözmüş değilim ben durumu. Ee, başka bir planları var İngilizlerin. Bunları Ş ikinci el. Lütfen. Söyleyeyim. Şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi aslında konuyu getireceğin yeri getir. Ben nereye getireceğini tahmin ediyorum. Onun için de söyleyeyim sana. Biz Eurofighter c 30 j beklerken Gemi çıktı. <gülüyor> Bravo. İşte gemi nereden çıktı bu hikaye nedir? Ee, biraz onu şimdi, anlatmanı istiyorum. Şimdi e, dün İstanbul e, merkezli bir e, yayın organı e, bunu şey yaptı. İsmini yazdı. de çok... e, söyleyelim. Marine Deal. Söyleyeceğim. Evet. Marine, Marine Deal News çok da saygın, çok da başarılı bir yayın organı bunu yaptı, yazdı. Ve tabii e, bizim için önemli bir kaynak da olduğu için... Bütün her tarafta herkes ne oluyor diye bir anda ciddiye alınan bir yer, bir ciddi alınan bir şeyler söylüyor. Alınmayacak gibi de değil. Ee, ben kendi kaynaklarıma da sordum. Bugün e, tur deftede yazdım. Ee, i̇nceleme yapıyoruz dediler. İnceliyoruz ama e, satın alacağız, e, karar verdik demek için fazlasıyla erken dediler. Sadece bakıyoruz dediler. Şimdi bir bakma. Bütün kuvvetlerin her zaman her yerde yapacağı bir şey. Bu alarma geçilecek bir şey değildir. Yani bütün ülkeler, bütün donanmalar, karşı tarafların başka gidebilecekleri, ziyaret edebilecekleri her yerde giderler. Onda ne var? Ben bunu nasıl yapıyorum? Çünkü bir kendini geliştirme, bir update, güncelleme işidir bu. Sende ne imkan var? Bende şu sorun vardı, bu bunu çözer mi? Hep bir sorma vardır bu ama hayatın doğal akışında var. Yani oraya gitti demek ki bu alınacak diye bakmak benim kafamda biraz şey fazla erken alarmı geçiyor. parantez geçmem. açayım. Bizim hem hava kuvvetlerinin hem silahlı kuvvetlerinin tarihinde bu tür yaklaşımlar çok fazla olabiliyor. Hemen örnek vereyim. Zamanında Mısır ikinci el F4'e satışı için Türk ekibi gitti inceledi. Olumsuz rapor çıkardı veya tamam güzel bir teklif veya A10 alımı zamanında gündem geldi. Dediğiniz gibi e, kara sistemleri, hava sistemleri, deniz sistemleri gidip inceleniyor. Peki bu geminin özelliği nedir? E, neden İngiltere bunları e, erken emekli ediyor? Onu soracağım sana. Bir de Türkiye bu gemiyi alsak kullanabilir mi? Biraz tip 23'ü konuşalım. Tamam. Şimdi bir, bir açık kaynak araştırması yaparak burada bazı edindiğim bilgileri paylaşıyorum. Birincisi, şimdi şöyle... 13 tane tip 23 var ellerinde. Sonra e, bunların hepsini modernize etmek istiyorlar. İki tanesini artık bunlar çok sorunlu yapmayalım diyorlar. 11'e indiriyorlar. Bunları modernize edip devam edelim derken akıllarında bir parçada bu e, Queen Elizabeth e, ve e, şey Wales e, diğer ikinci şey Prince Wales. E, uçak gemilerine de yanlarına da koyacağız. Buralarda da değerlendireceğiz diye bakıyorlar. Fakat pandemi sırasında çok insan kayıpları oluyor, güç kayıpları oluyor ve pek çok yerde personel azlığı da yaşamaya başlıyorlar. Ve biraz anladığım kadarıyla da daha otomasyonla kuvvetlendirilmiş, daha az personelle daha az bakım, daha uzun süre çalışacak, daha az insanla çalışacak Sistemler arayışına geçiyorlar. Biraz evvel sorduğun C-130J'nin arkasında da ben bir şey bilerek söylemiyorum. Bu mantık olmuş olabilir. Çünkü İngiliz'in biraz şeyi bunu ne kadar bir mantık yapıyorsak bunu her tarafa mümkün olduğunca bir örnek uygulayalım diye çalışır. O yüzden hava kuvvetlerine de sirayet etmiş olabilir böyle bir mantık diye söylemek istiyorum. Evet. Şimdi tip 23'ler özellikle denizaltı savunma harbinde e, iyi e, gemiler. Biraz döneminin ilk örnekleri var. Örneğin e, etrafta bir denizaltı olduğundan endişe ettikleri dönemde elektrikli, şimdi buna da e, motor denmez hani e, şeylerde e, dizel makinalardır gemilerde. Elektrikli makine mı demek gerekiyor bilemiyorum elektrikli makinalar diye ben şimdi söyleyeyim elektrik sistemleri kullanıyorlar sessiz çalışsın e, çevrede gemi denizaltı varsa e, şey seviyesi gürültü seviyesi düşük olsun yakalanma ihtimali az olsun diye e, böyle hani bir takım e, bizde olmayan bizim donanmamızda olmayan özelliklere de sahip bir e, gemi tip 23 en Üstünde bizim hiç tanımadığımız, bilmediğimiz, aşina olmadığımız, bakımını bilmediğimiz, silahlarını bilmediğimiz, elektronik halbini bilmediğimiz sistemlere de sahip. Şimdi bir tarafta avantajları var, bizim kullanmadığımız elektronik, denizaltı savunma harbi için başarılı sistemler. Diğer tarafta biz bunun bakımını nasıl yapacağız, lojistiğini nasıl yapacağız, eğitimini ne zaman vereceğiz, bunları nasıl idame edeceğiz. Bilmediğimiz sorular var. Ee, ben şey sorduğu istiyorum. Ee, i̇ki tarafı da pis diyorsun. Değneyin çok dikkatli tutmak çok gerekiyor. Çok doğru bir zamanda kesti sözü bu. Ee, Türkiye'de tü, deniz kuvvetlerimizin biraz Amerikan sistemi var. Biraz Alman sistemi var. Ee, daha önceden alınan bir İngiliz sistemi ben çok hatırlamıyorum açıkçası. Ş çok böyle hafif e, fırkateyn tarzı Şapola mı deniyordu bir şeyler var. Ee, ikinci dünya savaşının e, öncesine denk geliyor olması lazım. Kaynakları şimdi söyleyeceğini bilmeden şey yapmadım ama e, söyleyebilirim bir saniye izin verirsen şöyle. Yani hani hani dünya savaşı diye. öncesi diyorsun 1930'dan. Modified Black Swan diye geçen 100, e, 1200 tonluk hafif escort fırkateynler var. Şalapa diye geçen. Yani 1930'lardan söz ediyorsun artık hani günümüz donanmasına sirayet eden herhangi bir şey yok. Yok. Yok. O yüzden de Türk e, deniz sistemi için e, yeni bir gemi, yeni bir sistem gerektiriyor. Hani bunları da alırken e, işte bakım, onarım, sisteme alışma gibi şeyleri e, düşünülebilir. Şimdi tabii son dönemlerde e, en önemli konulardan biri işte gidip hazır bir uçak, helikopteri alabiliyoruz. Ama gemi konusunda Türkiye son yıllarda çok önemli adımlar attı. İşte Nilgem ile başlayan e, ve bu gemilerin Türkiye'de yapılması... Ve de daha da önemlisi içine de Türk sistemleri, Türk mühimmatı, Türk e, komuta kontrol sistemleri yerleştirilmesi gibi bir adımlar atılırken hani bu gemilerin de gelmesi, gündeme gelmesi soru işareti ama çok güzel bir şey söyledim başta. E, hani Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı bakıyor, inceliyor. Bu alacağımız anlamına geliyor mu? Gelmiyor tabii ki. Ee, burada tabii şeyler de var. Yani daha yeni 3 istif sınıfı Fırkateyn'in e, özel bir tersane grubunda e, inşa edilmesi kararı var uygulanacak olan. E, ada sınıfı korvetler zaten Denizaltı Savunma Harbi için üreti inşa edilmiş e, gemiler. E, zaten elimizde sistemlerimiz var. Birincisi bunlar aynen dediğim gibi bize ait sistemler. Yani bir çipin e, bozuldu, ne kadar bekleyeceksin? Soru işareti. Ve aslında e, mil arkasında, bu hani düzeltilebilir bir bilgi olacağını zannediyorum, e, çünkü o dönemde şeyle, e, savunmayla ilgili değildim, okuduğum kaynaklardan söylüyorum. E, Oliver Hazar Perry sınıfı, Amerikan gemilerinin, e, bize Gabya sınıfı olarak hibe edilenlerin, alımından sonra deniz kuvvetleri hibe edilen gemi bedava gelmiş. Bakımında yaşadığı Amerika'ya bağımlılık anlamında, beklemesi yaşadığı sıkıntılar anlamında biraz da Milgem'in e, kaynaklandığı şeylerden birinin o olduğunu anlıyorum ben okuduğum kaynaklardan. Çünkü biz Amerika'dan gelecek bedava gemiyle daha çok para veriyoruz, daha çok zaman harcıyoruz, daha çok sıkıntı yaşıyoruz. Biz kendi gemimizi kendiniz yaparız denmiş ve Milgemler ortaya çıkmış. Şimdi bunun ortasında böyle bir şeyi konuşuyoruz. Biraz Yunanistan'la Ege sınırlarında e, sularında e, Ege sularında Yunanistan'la bir şeyler mi bekleniyor, korkuluyor, endişe ediliyor böyle bir şeye ihtiyacımız var diye düşünülebilir. Bir başka şey bu gemilerden bizim neyi öğrenmemiz gerekiyor? Belki de ona bakıyoruz. Mesela elektrikli tahrik sistemi biraz evvel söylediğim gibi onun gelişmiş modelleri. Bunlar Belki de bunlara biraz da bakıyoruz. Ona bakıyoruz deyip bunlara bakıyor da olabiliriz. Biraz bizim için e, aldık bu iş bitti demek için sanki biraz erken. Yani e, gözüken o ki bu e, su daha çok, bu pilav daha çok, e, çok su kaldırır. kaldırır daha biz çok konuşmaya devam ederiz. E, anladığım kadarıyla biz ne kadar konuşuyorsak bizim herhalde 10 katı e, Yunanlı meslektaşlarımız konuşacaklar. Biliyorsunuz çok uyanıklar, Türkçe altyazı yazdırıyorlar, Türkiye için ayrı video çekiyorlar, Yunanistan için <gülüyor> ayrı video. Vallahi YouTube'dan iyi parayı buluyor bunlar. Biz de mi yapsak bilmiyorum yani. <gülüyor> Yunan aslında Yunanca altyazılı bir şeyler yapsak fena olmaz. Bayağı bir izleyeceklerine eminim. Yunanlar bizi duman ediyor falan böyle onlara biraz şey yaparız. Tabiri caizse mehteri veririz. Biz de YouTube'dan yolumuzu bulduralım. Ama e, bize yakışır mı yapabilir miyiz? çok emin değilim Özgür. Çok, orada orada bir kötü duraksalım kötü Yap, yapamayacağımıza eminim. Yapamayacağımıza eminim. Peki. Özgür çok çok teşekkürler. Bugün ayağının tozuyla toplantıdan çıktın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'nin basınla sohbetinden... Hem off-record kaynaklarına ulaştın, bizlere bilgileri ilettin. Bakalım ne olacak? Bizler de merakla bekleyeceğiz. Bir şey ekleyeceksin herhalde. Evet, bir off-record dediğin orada aklımda bir şey var, onu eklemek istiyorum. Evet. Şimdi Yunanistan'da demin söyledin, ikisi de bir arka arkaya geldi. Kongre'ye gönderilen bilgilendirme formunda hem Yunanistan için F-35... Hem Türkiye için F-16 alımı aynı zamanda gönderilmiş durumda. Ben orada o sırada bir imkanım oldu. Bir kaynağımla konuşma imkanım oldu. Beraber gidiyor. Bu bir pazarlık unsuru mu? Sen F-16 alırsan ona da F-35 satalım o zaman. Hani 20 milyar doları hep beraber tek seferde çıkartılım anlayışı mıdır bu? Ee, ve Yunan'a engel olma veya Türkiye engeli olma. Ötekisi de bak aynı paketin içinde hani vardır ya bizdeki torba kanun dediğimiz gibi bir şey midir diye bir e, anlamaya çalıştım sistemi. Aldığım bilgi şu şekilde, hayır. ikisi aynı zamanda verilmiş olabilir. Ama ikisinin prosesi, süreci birbirinden ayrı yürür şeklindeydi. Onu da bir belirteyim. Ama benim tahminim bunu birlikte vermek bile biraz herhalde kongre üyelerine bir mesaj, bir mesaj. diye tahmin ediyorum. E, ya öyle ya böyle ya ikisi birden ya da başka bir şey gibi bana öyle geliyor. Bilmiyorum çok Amerikan İş dinamiklerinde açıkçası bilmiyorum. Özgür çok çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Uzun süredir yayın yapamıyorduk. Hadi şeytanın ayağını kırdık. Devamı da gündem yoğun gelir diye tahmin ediyorum. Çok teşekkürler. Sana kolay gelsin. Arkadaşlar Özgür İngilizce yayın yapan Turdef'in genel yayın yönetmeni. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri, savunma sanayimize dönük aslında dünyaya açılan Turdef. Pencere. E, merak ediyorsanız tavsiye ederim. Güzel özel haberler yapıyor. Özgür. Ellerine sağlık diyoruz. Bizleri sosyal medyada takip edebilirsiniz. Tolgaözmek.com savunma ve amacılık konusundaki haberlerimiz orada. Beğendiyseniz bu videoyu tabii ki beğen tuşuna basın. Sorularınızı yazın. E, yorum olarak elimizden geldiğince bunları cevaplamaya çalışıyoruz. Ve tabii ki sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Haberleşmek üzere. Görüşmek üzere hoşça kalın teşekkürler Tolga